Bu videoda negatif sayı ne demek onu anlatacağım. Negatif sayılarla nasıl toplama çıkarma işlemi yaparız, onu da göreceğiz. Negatif sayıları ilk gördüğünüzde çok derin, çok anlaşılmaz, gizemli görünmüş olabilirler. Çünkü genelde bir şeyleri sayarken pozitif sayıları kullanırız. Peki ama negatif sayı nedir? Aslında bir düşünürseniz, günlük hayatınızda negatif sayılarla mutlaka karşılaşmışsınızdır. Örnek vermeye başlamadan önce söyleyeyim, negatif sayı sıfırdan küçük olan sayılara deniliyor. Sıfırdan küçük. Eğer bu tanım size tuhaf ve soyut geldiyse, farklı örneklerle anlamaya çalışalım. Diyelim ki sıcaklık ölçüyoruz. Santigrat derece ya da Fahrenheit derece olur fark etmez ama şimdilik santigrat derecede ölçüm yapıyoruz diyelim. Şimdi üzerinde sıcaklık ölçülerini gösterebileceğimiz bir doğru çizelim. Diyelim ki burası 0 derece olsun, burası 1 derece, 2 derece, 3 derece ve diyelim ki bugün oldukça serin bir gün ve hava 3 derece. Ve yine diyelim ki hava durumunda size yarın 4 derece daha soğuk olacağı söylendi. Yani bugünden 4 derece daha soğuk olacakmış hava durumu. Peki yarın ne kadar soğuk olacak? Bu soğukluğu nasıl gösterebiliriz? Bu soğukluğu, bu dereceyi nasıl gösterebiliriz? Sadece 1 derece daha soğuk olsaydı, 2 derece olurdu. Ama 4 derece birden soğuyacağını biliyoruz. Eğer 2 derece soğusaydı, hava 1 derece olurdu. 3 derece soğusaydı, hava 0 derece olurdu ama bu bile yeterli değil. Hava 4 derece soğuyacak, yani 0'ın 1 derece daha altına ineceğiz. 0'ın 1 derece 6. 1 altı negatif 1 oluyor ya da eksi 1. Sayı doğrusuna baktığınızda, 0'ın sağına doğru gittikçe, pozitif değerlerin yükseldiğini görebilirsiniz. Ama 0'ın soluna gidersek, negatif 1, negatif 2, negatif 3 gibi sayılara ulaşıyoruz. Yani solda, bakış açınıza göre gittikçe büyüyen negatif sayılar var. Ama negatif 3, negatif 1'den küçüktür. Yani hava eksi 3 iken, eksi 1'e göre daha soğuktur. Isı daha azdır. Bu durumu iyice bir netleştirelim. Yani negatif 100, negatif 1'den çok daha küçüktür. 100'e ve 1'e baktığınızda, bunları kıyasladığınızda, içinizden bir ses size 100'ün daha büyük olduğunu söylüyor olabilir. Ama bir düşünün. Negatif 100. Negatif bir şeyin azlığı anlamına geliyor. Eksi 100'de sıcaklık az. Yani eksi 1'den daha az sıcaklık var. Başka bir örnek verelim. Diyelim ki, banka hesabında bugün 10 liram var, bugün 10 liram var. Sonra alışverişe çıkıyorum ve 30 lira harcıyorum. Evet, yazalım. Harcanan 30 lira. Ve diyelim ki, çok cömert, çok bonkör bir bankam var ve bankam bana sahip olduğumdan daha fazla para harcamama izin veriyor. Bu arada bankalar gerçekten böyle. Evet, 30 lira harcadım ve şimdi hesabındaki para miktarı nasıl gözgecek? Belki buraya bir doğru daha çizelim. Doğal olarak bankaya borçlandığımı söyleyeceksiniz, değil mi? O halde şuraya yazalım. Yarın yarın banka hesabımda ne kadar olur? Eğer 10 lira varsa ve 30 lira harcıyorsam, bu 20 lira da bir yerden gelmiştir diyebilirsiniz, değil mi? O 20 lira bankadan geliyor. Yani bankaya 20 lira borcum var. Banka hesabımda ne kadar var dersek, 10 lira. Eksi 30 lira eşittir negatif, eksi 20 lira. Negatif 20 liram varsa bankaya borçluyum demektir. Yani hiç param yok ve üstüne üstlük bir de borcum var. Önce harcayabilecek 10 liram vardı. Bu da banka bana 10 lira borçlu demek. Şimdi ise ben bankaya borçlandım. Yani diğer yönde gitmeye başladım. Burada çizdiğimiz sayı doğrusunu kullanırsak çok daha iyi anlaşılacak. Şimdi burası 0 dedik. 10 lirayla başladık. 30 lira harcadık. Yani 30 birim sola gideceğiz. 10 birim sola gidersem 10 lira harcamışım demektir ve 0'a geri dönmüş olurum. Yani bankamda hiç para kalmaz. Bir 10 lira daha giderse 10 lira daha harcadım. Negatif 10'a düşmüş olurum. Bir 10 lira daha giderse negatif 20 lira da olurum. Tüm bu mesafe ne kadar harcadığım gösteriyor. 30 lira harcadım. harcanan 30 lira, yani para harcadığınızda, çıkarma yaptığınızda ya da hava soğuduğunda sayı doğrusunun soluna ilerliyorsunuz. Artık biliyorsunuz ki sıfırdan küçük sayılar da var. Negatif 1, negatif 2 diye devam ediyor. Hatta negatif 1.5, negatif 1.6 diye bile olabilir. Ne kadar negatife doğru giderseniz, o kadar kaybediyorsunuz, o kadar azalıyorsunuz, o kadar azalıyor demektir. Örneğin, bu paranın üzerine eklersek, mesela maaş aldım diyelim, doğrudan sağ tarafa ilerlemiş olurum. Evet, örneklerle açıkladığımıza göre şimdi biraz işlem yapalım. Mesela, 3-4. Bu sıcaklık örneğinde yaptığımızın aynısı. 3'ten başlıyoruz ve bundan 4 çıkarıyoruz. Yani sola doğru 4 birim gideceğiz. 1, 2, 3, 4. Negatif 1'e gelmiş olduk. Bu şekilde çözmeye devam ettikçe negatif sayıları daha iyi anlayacaksınız. Doğruyu gözünüzün önüne getirin ve doğrunun üstünde hareket ederek işlemi çözün. Çok basit. Evet, birkaç tane daha yapalım. 2, eksi 8. İleriki videolarda farklı yöntemler de deneyeceğiz, ama şimdi lik sayı doğrusu ile devam edelim. 0 burada, biraz sağ tarafa doğru çizeyim, 1, biz de 2'deyiz. 8 çıkarırken sola doğru 8 birim gideceğiz. Evet, 1, 2 tane gidiyoruz. 2 tane gidince 0'a geldik. Sola doğru daha kaç tane gitmemiz gerekir? Zaten iki tane gittik. Sekiz tane gitmek için altı tane daha, altı birim daha sola gitmemiz gerekiyor. O halde bir, iki, üç, dört, beş, altı. Peki, şimdi nereye gelmiş olduk? Sıfırdaydık. Burası negatif bir, negatif iki, negatif üç, negatif dört. Negatif 5, negatif 6. Yani 2 eksi 8 eşittir negatif 6. 2 eksi 2, 0, sıfır, yani 0'ın 6 birim soluna gideceksiniz. Bir örnek daha yapalım. Bu biraz farklı olacak, ama işinize yarayacak. Bunu farklı bir renkle yazayım. Negatif 4, negatif 4 eksi 2 Hmm. Bu sefer negatif bir sayıyla başlıyoruz ve bundan bir sayı çıkarıyoruz. Bu biraz karışık geldiyse sayı doğrusuna tekrar bakalım. Şimdi burası sıfır. Negatif bir, negatif iki, negatif üç, negatif dört. Negatif dört başlangıç noktamız. İki çıkaracağımız için iki birim sol tarafa gideceğiz. Eğer bir çıkarırsak negatif beşe geliriz. Bir daha çıkarırsak negatif 6 olur. Yani sonuç negatif 6. Farklı bir işlem daha yapalım. Bu sefer de negatif 3'ten başlayalım ve çıkarmak yerine 2 ile toplayalım. Bakalım bu bizi sayı doğrusuna nereye getirecek, hangi noktaya getirecek. Negatif 3'ten başlıyoruz ve 2 ekliyoruz. Yani sağa doğru gideceğiz. Şimdi 1 eklersek negatif 2 olur. Bir daha eklersek negatif 1'e geliriz. Yani sağa doğru 2 birim gitmiş olduk. Negatif 3 artı 2 eşittir negatif 1, eksi 1. Bu aslında bildiğiniz toplama ve çıkarma işleminden pek de farkı olmayan bir şey. Eğer negatif 1'den 2 çıkarırsak negatif 3 buluruz. Yani yukarıdaki işlemin tersi gibi. Eğer negatif 3 artı 2 bizi buraya götürüyorsa, bundan 2 çıkarıp tekrar negatif 3'e dönebiliriz. Sayı doğrusuna bakarak görebilirsiniz. Negatif 1'den başlarsanız ve bundan 2 çıkarırsanız, 2 tane sola ilerlersiniz değil mi? 2 bir'im e sola ilerlersiniz. Tekrar negatif 3'e dönmüş olursunuz. Evet, bu videoda negatif sayılar hakkında genel bir fikir sahibi olduk. Diğer videolarda negatif sayılarla ilgili bir dolu başka örnek yapacağız.